Evet, hayatımız Arapça kanalından Nasrettin Hoca kralları okuma çalışmamızı devam ettiriyoruz. Bugün er diye bir kavram var. Er-Ra'su baş demek. Teveccaha Joha hoca yöneldi ma a ahadi ashabi arkadaşlarından biriyle ila saydi Avlanmaya. Yani avlanmaya gitti hoca. Arka, Arkadaşlarından biriyle nereye gitti? Avlanmaya. Fera'ya gördüler. Asnafi ra'ya ikisi arasındaki şey atıf harfi biliyorsunuz. Fera'ya zikben bir kurt gördü. Vadi zi'ep Urtlar Vadisi. Ma'idetü ziyep Urtlar Sofrası. Zikben ve tamia ve tam'a ettiler. Heveslendiler. Bi Firveti Firveti Firveti arkadaşlar kürk. Yani derisine, kürküne tam'alandılar. Onu yakalayıp Derisini yüzelim diye. Evet. öde. Perekada rekada rekada rekada koştu. Dağa koştular. O yine bakın bağlaç. ve F. F. F Nerede koştular? Vera ehü. Arkasından. İle en dehale Ta ki girinceye kadar peşinden koştular. fi juhri. Bir deliğe girinceye kadar. Bir yuvaya deli asla bir delik ama ordun deli ile deliği farklıdır tabii arkadaşlar. Ve edhale bakın yine buradaki fe atıf harfi edhale. Çoktu erraculu adam دخل girdi, ادخل girdirdi soktu anlamda neyi soktu ra'seu kafasını soktu ne ke diye يعرف bilmek için bilsin diye mekanı yerini vücudihî bulunduğu yeri bulunduğu yeri bilmek için kafasını Adam ne yaptı? Soktu. Nereye? Deliye. Yani kurdun inine. Ve yumsikuhu ve onu yakalamak için. Yani bulunduğu yeri bilmek ve onu yakalamak için ne yaptı? Kafasını soktu. Ve kata'a kata, a, kata a kesti, opardı Ve yine bağlaç. Kim kesti? Ez bu kurt kesti kopardı neyi kopardı ser Re-sehu. yani adamın kafasını ne yaptı kurt kopardı kesti ve juha ve hoca nasettonca vakifun duruyor halde duruyordu nerede bi canibi yanında ekfer min Seyatim. Bir saatten fazla onun yanında duruyordu. Ra gördü ki enne rafiqahı arkadaşı layatlı ol. Sal'a doğdu, çıktı. Layatlı ol, çıkmıyor. Yani baktı ki bir saatten fazla beklemesine rağmen arkadaşı ne yapıyordu? Çıkmıyor. Bunun üzerine feh Yine fe. Bağlaç arkadaşlar. Bakın. Burada bir fe. Burada bir fe. Tamam Burada bir fe. Bunlar hep bağlaç. Evet. Ve. Ve anlamlı. Sehabe çekti. Sehabe yasuhu çekmek. hı onu. Yani arkadaşını ayaklarına tutup çekti. Nereye çekti? İlel-kharici. Dışarıya şehe dehü ve müşahede etti onu min duni sız re'sin kafasız gördü. Yani kafasız olduğunu müşahede ettik <gülüyor> İçeride ayaklarına tutup çekince e, kurtun yuvasından dışarı bir baktı ki arkadaşı kafasız. Feftekerem. İftekere düşündü. Bi nefsihi. Kendi kendine. Hel <gülüyor> mimi kâne idi mi me'ahu arkadaşıyla <ile> birlikte re'sün kafa emle. Kafası var mıydı beraberinde yoksa yok mu? diye düşünmeye ne yaptı sevgili çocuklar? Başladı. Ve Adem Burada fe yine aslında bağlaç harfi. A'de ile el belediye şehre döndü. İle, e, a, el belediye şehre döndü. Veseele yine bu bağlaç harfi ve ve sordu. Kime sordu? Zevcete eşine kihi. arkadaşının eşine sordu. Yani şehre döndü ve arkadaşının eşine sordu. Neyi sormuş? El yav Bugün. Hine esnada, kurucu, çıkışı esnasında. Zev, juki eşinin, bugün, eşinin çıkışı esnasında. Kimle, ne zaman? Benimle. Me'i, benimle çıkışı esnasında. Yani benimle çıktığında, hel var mıydı? Re'sehu kafası var mıydı? Mu'ahu onunla birlikte. Yani onun yanında kafası var mıydı? Em la yoksa kafasız mıydı? Yoksa kafası yanında değil mi? idi diye soruyor. Bugünlük bu fıkramızla tebessümünüzü daim kılalım ve bir sonraki videoda buluşmak üzere.